Evet arkadaşlar, bir videomuza daha sizlerle birlikteyiz. Bu görmüş olduğunuz videoda sayısal loto ile ilgili formül. Şimdi sayısal loto, şans topu, iddiata bunlar hep şans işi arkadaşlar. Tutturma ihtimalleri çok az. Şansınız varsa bunları tutturabiliyorsunuz. Fakat şans topunda ve sayısalda bu oran çok daha düşük iddiaya göre. Burada önemli olan, bu olasılığı e, yükseltmemiz. Yani şansımızı artırmamız. Şimdi burada bununla ilgili bir örnek yaptık arkadaşlar. Şimdi öncelikle sayıları seçiyoruz. Bakın 5, 12, 16, 18, 24, 26, 27, 30, 34, 40, 42, 44, 45, 48, 49 rakamlarını seçtik arkadaşlar görüyorsunuz. Bunları kendi arasında kombinasyon, permütasyon yapacağız arkadaşlar. Dağıtacağız. Yani bu sayılar çıktığı zaman tutma ihtimalini yükselteceğiz. Tabi bu sayıların içerisinde bile bilmem kaç milyonda bir veya kaç yüzbinde bir tutma ihtimali ama şans işi bu. Böyle bir formül hazırladık. Şimdi bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane rakam. 16 tane rakam değil. 5'i 16 kere yazdık buraya. Baştaki 5 sayısını 16 kere yazdık. Bu yukarıdan aşağı gördüğünüz sütunların hepsi yukarıdan aşağı bir kolon arkadaşlar. Yani kupanın üzerindeki bir kolon. Yani 6 tane sayı var burada bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 5'i yazdık. Aşağı, yukarı sağdan sola. Pardon soldan sağa. Gördüğünüz gibi 16 tane. 5. 12 var altında. Altına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 12. 16 var. 8 tane 16. Peşinden ne gelmiş? 18. 4 tane 18. 4 tane 24. Peşinden ne gelmiş? 26. 4 tane 26. 4 tane 27. 26 27 bakın. Bunun aynısını da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şans bu tuttu mu tutar. 30 34. 2 tane 30. 2 tane 34. 2 tane 30. 2 tane 34. 40 42 var burada. 2 tane 40. 2 tane 42. 2 tane 40. 2 tane 42. 2 tane 42. Ne var 44 45 bu rakamları seçtik çünkü bunların üzerinden oynuyoruz bir tane 44 bir tane 45 bir tane 44 bir tane 45 bir 44 bir 45 bir 44 bir 45 ne var arkadaşlar 48 49 bir tane 48 bir tane 49 bir tane 48 bir tane 49 48 49 48 49, 48, 49. Şimdi altıncıyı dolduracağız Altıncı da arkadaşlar burada olmayan rakamlar neyi mesela 137 burada yok onları kullanalım farklı bir rakam 2 tane 1 2 tane 3 2 tane 7, 2 tane 1, 2 tane 3, 2 tane 7, 2 tane 1, 2 tane 3 dağıttık. Şimdi bunlar yukarıdan aşağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane yukarıdan aşağı ayrı ayrı kolon arkadaşlar. 6 tane rakam var bakın. Ayrı ayrı dolduruyorsunuz. Bir çizgi çektik. ikinci sıraya geldik. Şimdi bu rakamların içinden kullanarak dağıtıyoruz bu rakamları, parçalıyoruz. Mesela burada 3 tuttu. Mesela şu iki rakam şurada var. Bunu buraya denk getirmeye çalışıyoruz. Şimdi buradan bakıyoruz arkadaşlar. Mesela 44. Bakın 44 seçtik mesela. Gördüğünüz gibi 44'ü 16 tane 44'ü yazdık. BAMCO. Altına ne var arkadaşlar? Mesela 45 seçtik. 4 tane 45. Pardon 8 tane 45. 8 tane 48. Bakın 45, 48. 8 tane 45, 8 tane 48. 49. Önünde ne var? 49. 49'u koyalım. 4 tane 49. 30'u seçtik. 4 tane 30. 34 var. 4 tane 34. 40 var hemen yanında. 4 tane 40. Şimdi buradan geriye doğru geliyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki sayıları seçtik. Demin soldan sağa gitmiştik. Şimdi sağdan sola gidiyoruz. Yine yukarıdan aşağı bunların hepsi ayrı ayrı birer tane kolon arkadaşlar. 40'ı yazdık en son. Sonra arkadaşlar mesela 18'i seçtik. 2 tane 18, 2 tane 24. 2, 18, 2, 24. 26, 27. 2 tane 26, 2 tane 27. 2, 26, 2, 27. 12, 16. 1 tane 12, 1 tane 16. 1 tane 12, 1 tane 16. 12, 16, 12, 16. 12, 16 5. 1 tane 5. 42'yi kullanmayı unuttuk burada. 42'yi de kullanalım. 1, 5, 1, 42. 1, 5, 1, 42. 5, 42, 5, 42. 5 42. Sonra... 1 1 3 3 demiştik ya 1 3 1 1 3 3 7 7 şimdi 3 3 1 1 7 7 3 3 1 1 7 7 3 3 1 1 7, 1 1 diyelim dağıtalım yani bunu tersine uygulayalım arkadaşlar bu şekilde bir kombinasyon yaptık bunun aynısını oynayabilirsiniz veya bu sistemde bu rakamları seçersiniz aynı benim yaptığım gibi bu sistemde oynayabilirsiniz 16 tane yazdınız altına 4 da 8 tane bir rakam 8 tane bir rakam altına Dört bir rakam, dört bir rakam, dört bir rakam, dört bir rakam. Bakın dört tane, dört tane, dört tane, dört tane. Altına iki iki, altına bir bir, altına da dağıttık. Aynı şekilde de bunu yaptık. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Bu formüllere devam edeceğiz. Sayısal formülü bu. Burada sadece size ne yapmak kalıyor? Buradan rakam seçmek kalıyor. İsterseniz bu rakamları seçersiniz. isterseniz farklı rakamlar seçersiniz arkadaşlar. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin iddia videolarımız da var tabi ki sağ alttan tıkladığınız zaman kutucuğu iddia sayısal loto, şans topu formüllerini göreceksiniz sayısal loto ve şans topu formülleri böyle bit birer tane var bundan Bunun aynısını şans topunda çekeceğiz ama iddiada çok değişik formüller yaratabilirsiniz bu sayısal içinde arkadaşlar bizi izlemeye devam ederseniz bu videoların hepsini göreceksiniz. Videolarımız devam edecek ee, Gıygıy tv bizim kanalımızın adı hemen sağ alttaki kutucuktan zaten orada göreceksiniz iddia diye yazıyor iddia formülleri diye oraya tıkladığınızda arkadaşlar diğer iddia oynuyorsanız şans topu oynuyorsanız veya sayısal loto oynuyorsanız onların hepsinin formüllerini oradan göreceksiniz bu formülümüz sayısal loto içindi sıra tekrar eder o tekrar edecek olursak sayıları seçiyorsunuz öncelikle gördüğünüz gibi sonra o sayıları bu şekilde dağıtıyorsunuz. Bakın yukarıdan aşağı hepsi ayrı ayrı kolon diye yazdık bakın. Görüyorsunuz bunların hepsi ayrı ayrı kolonlar arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Diğer e, formüllerimizi de hemen sağ altı kutucuktan iddaa, sayısal loto, şans topunu hepsini oradan izleyin arkadaşlar. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bak bunu söylemeyi unuttum. Likelayın, abone olun. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar.